Bu aralar biraz fazla makro ekonomi konuştum. Neden? Çünkü makro ekonomide acayip şeyler oluyor ve olmaya da devam ediyor. Hatta bu akşamda belki Amerika'daki bankacılık krizinin yeni bir boyutu olan ticari gayri menkul kredilerindeki sorunlarla ilgili bir video hazırlayabilirim. Eğer bu videom yeterince like ve yorum alırsa. Ama şimdi makro ekonomi değil de hisse senedi konuşmak istiyorum. Daha doğrusu teknoloji konuşmak istiyorum. Beni uzun zamanda takip ediyorsanız zaten Tesla olan düşkünlüğümü biliyorsunuz ve Tesla'nın rakipleri neler yapıyor? Bunu çok yakından incelemeye çalışıyorum. Tesla rakipleri deyince aslında iki temel kategori var bir startuplar var. Mesela Rivian gibi. Onlar zaten çok zarar ediyorlar şu anda çünkü henüz ölçeğe ulaşamadılar. Bir de geneliksel otomobil firmaları var. Elektrikli araç üretmeye çalışan. Ve bununla ilgili ben hep şu yorumu alıyorum. Tesla ne ki geneliksel otomobil üreticileri istedikleri anda elektrikli araba üretirler. Tesla'nın canını okurlar vesaire. Yıllarda da bunu dinliyoruz. Pek de bir yere varmıyor. Fakat bunun bir yere varmaması nedeni bu firmaların elektrikli araç üretemeyecekleri değil. Öyle bir iddiam yok. Herkes üretebilir. Sonuçta da iyi mühendisler var. Ama karlı üretmek çok zor. Bugün Ford'un elektrik Etikli araçlar için ne kadar para kaybetmekte olduğunu anlatınca gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Gerçekten çok zor bir iş çünkü etikli araçlarda Tesla'nın ulaştığı dev bir ölçek var. geleneksel şirketlerin bu ölçeğe o mevcut yapılan içerisine ulaşması çok zor ve bu Ford'un yeni açıkladığı etikli araçlardaki gelir gider durumu tablolarında çok net olarak ortaya çıkıyor. Eğer siz de etikli araçlarının geleceğe inanıyorsanız ve bu alanda yatırım yapmayı düşünüyorsanız veya sadece bir otomobil meraklısıysanız neden olup bitiyor? Neden geleneksel otomobil firmaların başı gerçekten çok büyükler? bütün bunu üzerine duracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Geneksel otomobil firmaları içerisinde elektrikli dönüşümü konusunda en samimi bulduğum şirketlerden bir tanesi Ford. Onun yana Volkswagen'i ve Kia Hyundai grubunu ekleyebilirim. Gerçekten çok çaba harcıyorlar ve oldukça da güzel araçlar ürettiler. Bazı modelleri olan Ford Mach-E'yi çok beğeniyorum. Tesla'nın model ile rekabet ediyor. Ford F-150 Lightning yani o büyük pick-up'ın e modeli süper güzel bir araç. Tesla'nın Cybertruck'iyle birebir rekabet eden bir araç ve daha önce çıktı piyasaya. Şu anda satılıyor ve alanlar da çok beğeniyorlar. Ayrıca geçen hafta ünlü modelleri Explorer'ın tam elektriklisini de yakın zamanda piyasaya süreceklerini ilan ettiler. Türkiye'deki fabrikalarında Ford Transit'lerin elektrikleri üretiliyor. Gölcük'te pil odaklı yeni bir fabrika inşa ediliyor. Yani Ford elektrikler konusunda ciddi. Ayrıca CEO'ları Jim Farley de elektrikli araçlar konusunda çok odaklanmış durumda ve çok samimi ve dürüst buluyorum onu. Daha önce şu videomda Jim Farley'in elektrikli araçlar konusundaki stratejilerini anlatmış ve Tesla'yı nasıl taklit etmeye çalıştığını ortaya koymuştum. Ayrıca son derece açık dilli bir şekilde Tesla'nın maliyetlerini yakalamak çok zor inşallah daha bir gün başaracağız dediğinde anlatmıştık. Gerçekten beğeniyorum Ford'un yapmaya çalıştıkları ama beğeniyor olmam bu işten çok para kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor ve kendi projeksiyonlarına göre bile en yakın 2026'da bundan para kazanacaklar gibi gözüküyor. Jim Farley, elektrikli araçlardaki performansı daha yakından takip etmek için şirketi reorganize etti şu anda ve bu reorganizasyon sonrasında şirketi üçe bölmüştür. durumda. Ford Blue, Ford'un geleneksel fosil yakıtlı araçları ve hibritleri bu kategoride, Ford Model E elektrikli araçlar bölgesi ve Ford Ford Pro özellikle Türkiye'nin çok etkin rol oynadığı kamyonetler, minibüsler, kamyonlar kategorisi. Ve şirket şunu da yaptı bu 3 kategoride temel finansallarını raporlamaya da başladılar. Fakat bu raporların detayına girmeden önce size küçük bir müjdem var. Amerikan borsalarına nasıl yatırım yapılır konusunda temel bir kitapçık hazırladık size bir e-rehber. Üstelik tamamen de ücretsiz. Amerikan borsalarına hangi aracılar ulaşmanız lazım? Neleri planlamanız gerekiyor? Şirket seçimi nasıl yapılır? Neden Amerikan borsalarında hisse senedi yatırım yapmanın belli avantajları var? Bütün bunları küçük bir e-rehbere dönüştürdük sevgili Bilge Zağalı ile beraber. Bu e-kitap tamamen bedava. Yapmanız gereken tek şey açıklamalarda ve şurada yukarıda verdiğim linklere tıklamak bu kadar. O e bedava indireceksiniz ve bir Amerikan borsası yatırımcısı olmanın temellerini öğreneceksiniz. Şimdi biz dönelim Ford'un raporlarına. Biraz önce bahsetmiştim. Ford temelde 3 kategoriye bölünmüştüm de artık. Ford Blue'da geleneksel fosil yakıtlı araçlar var. Hibitleri de buraya koymuşlar. Ford Model E denen bölgede şu an için Mustang Mach-E ve F-150 Lightning var. Yakında buraya yeni araçlar da eklenecek. Explorer ilk gelen. Bir de Ford Pro var. Ford profesyonel anlamına geliyor. İşte pick-up'lar, kamyonlar vesaire de bu kategoriye düşüyorlar. Peki raporlar bölünce neler görüyoruz? 2021-2022 yıl kıyaslamaları yapılmış burada. Blue yani fosil yakıtlarda çok ufak bir büyüme var. Artık o pazar yavaş yavaş ölüyor. Bunun bütün emarelerini görüyor. Sadece %5 büyüyebilmiş bir yılda. Buna karşı etikli araçlardaki büyüme oldukça başarılı. 61.000 araçtan 96.000 araça çıkmışlar. %57'lik bir büyüme anlamına geliyor bu. Profesyonel araçlarda yüzde %10'luk bir büyüme yakalamış durumdalar. Ciro tarafına bakıcı daha da çarpıcı. Ford Blue'da %18'lik bir ciro artışı var. Ford Model E'de yani etikli araçlarda ise %70'lik ciro artışı var. Yani Ford'un temel büyüme motoru etik araçlar gibi gözüküyor. Öte yandan sadece 96 bin elektrikli araç satmışlar. Bu da Ford'un toplam satışları içerisinde adete bak baktığımızda %2'ler civarında bir rakamı ifade ediyor. Henüz oldukça küçük. Şimdi ciro ve adetsel satıştaki büyüme güzel ve daha evvel de söyledim Ford Amerika Birleşik Devletleri'nde test eden sonra en çok satan ikinci elektrikli araç markası. Ama iş karlılığa gelince biraz ortalık karışıyor. Elektrikli araçlarda sundukları karlılık detay seviyesi EBIT yani Earnings Before Interest and Taxes. Faizler ve vergiler öncesindeki karlılığı sunmuşlar bize. Aslında daha fazla detay iyi olurdu mesela bir EBIT'a iyi olurdu veya brüt karlılıkları araç başına görmek iyi olurdu. Onu sunmamışlar ama olsun. Elimizdeki en iyi veri bu. Baktığımızda Ford'un elektrikli araçlar bölümü 2021 yılında 892 milyon dolar negatif EBIT yazmış. Yani zarar et. 2022 yılında bu zarar 2 milyar 133 milyon dolara dönmüş. Yani zarar neredeyse 3'e katlanmış. Bir önceki yıl satışlarla kıyasladığımız zaman EBIT oranı %28'ler civarında eksiyken bu yıl %40'a çıkmış. Yani satışlara göre de zarar Demek ki Ford araç başına daha fazla zarar eder hale gelmiş. Fosil yakıtlı araçların olduğu blue kategorisinde karlık tarafında artış varken elektrikli araçlar tarafında zarar büyümeye devam ediyor. Ford buna açıklamasını şöyle yapıyor. Burası bir startup gibi yani bir yeni girişim. Henüz buraya çok yatırım yapıyoruz, arge yapıyoruz, çok para harcıyoruz. Ayrıca ölçeğe de ulaşamadık o yüzden çok para kaybediyoruz diyor. Mantıklı bir açıklama ama zarar biraz açıklası fazla büyük. Ne kadar büyük olduğunu araç başı zararla açıklamaya çalışayım. Baktığımızda Ford 2022 yılında 96 bin araç satmış, 5 milyar 253 milyon dolar ciro elde etmiş bunu. Bunlardan. ve 2 milyar 133 ebit zarar yazmış şimdi bunun içerisinde henüz amortisman yok bunun içerisinde genel gider dağılımına kadar net onu bilmiyorum ayrıca bu kategoriler arasındaki dağılımlardan da belki buraya bilmesi gereken masraflar var onu da görmüyoruz fakat baktığımızda araç başı elde ettiği ciro 55 bin dolar civarında araç başına yazı zarar ise 22 bin dolar yani araç daha fazla sattıkça daha fazla zarar ediyor Üstelik de bir önceki yıla göre fiyatlarını da artırmış burada enflasyon etkisini görüyoruz bir önceki yıl 51 bin dolar ciro ile ederken araç başına bu bu yıl 55 bine çıkmış ama geçen yıl araç başına EBIT zararı 15 bin dolarken bu yıl 22 bin dolara tırmanmış. Yani büyüdükçe zararları da artıyor. Bunu bir sürü açıklaması olabilir. Şirket işte büyüyor daha fazla yatırım yapıyor. Verimsizlikler yaşıyor ki Jim Farley bunu gayet net itiraf etmişti. Biraz önce bahsettiğim videoda ama sonuçta durum facia. Peki bu 2 milyar 133 milyon dolarlık EBIT zarar Ford için önemli zarar mı? Elbette önemli zarar. Bakın burada 2022 de Ford Blue'da yani fosil yakıtlarda toplamda 6.8 milyar dolar EBIT üretebildiğini görüyoruz. Ford'un en geleneksel işi. Ford Pro'da 3.2 milyar dolarlık EBIT var. E sonra e, e geliyor. Bir anda 2.1 milyar dolarını bunun yiyor. Ford'un toplam EBIT'i 10 milyar dolar civarında. Bunun içerisinde 2 milyar doların payı hiç de az değil. Ve gözüken o Ford büyümeye devam ettikçe en azından bir süre daha bu zararda büyümeye devam edecek. Şöyle bir özetlemek gerekirse e araçlarda adet artışı gayet güzel. Satış adetleri Ciro artışı gayet güzel. Öte yandan EBIT zararında büyüme var ve EBIT'i yüze salak ciroya vurduğumuzda da %28.8'den %40.6'ya artan zarar oranı var. Hakikaten şaşırtıcı çünkü normalde ölçeklenmeyle beraber karlılıklarda bir miktar düzelme bekleriz. Ford şirinlik bunu kendine çok dert etmeyebilir çünkü fosil yakıtlı araçlarda ve ticaretlerde para kazanıyor. Onun da burayı finanse ediyor ama ne kadar sücek bu çünkü fosil yakıtlı araçlarda büyüme durmuş durumda. Ford için durum böyle de diğer geneksel üreticiler için farklı mı hiç sanmıyorum. Mesela Volkswagen'in elektrikli araçlarına ciddi zarar ettiğine dair içeriden bilgiler geliyor. Aynısı BMW içinde geçerli. Ve bu şirketlerin fosil yakıtlıdan elektrikli üretimine geçişi çok büyük maliyetler gerektiriyor. Bütün işçilerin yeniden eğitilmesi lazım. Fabrikalar buna uygun değiller. O yüzden aslında önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara dönüşüm gerekse otomobil üreticileri için çok büyük bir zorluk içeriyor. Peki Ford ne zaman EBIT pozitif hale geliriz diyor. 2026 yılında oraya ulaşabiliriz diyor. 2026 yılında aşağı yukarı 2 milyon araç üretme kapasitesine ulaşacağız diyor. 2026'da 2 milyon araç üreteceğiz anlamına gelmiyor. O kapasiteye erişeceğiz diyor. Ve o kapasiteye eriştiğimizde artık EBIT pozitif olabiliriz. Bu zararla yani bugünkü %40 negatif EBIT ile pozitif %8 EBIT arasındaki fark nerelerden gelecek? Ölçeklenme %20'si bunu çözecek. Daha iyi tasarım, daha iyi mühendislik gerçekleştireceğiz. Pil maliyetlerini geriye getireceğiz. Bir de diğer kalemi koymuş. Bunların sonucunda %8'lik EBIT'e ulaşacağız diyor. Bu 2026 vizyonu diğer otomobil firmalarındaki de gerçekten çok merak ediyorum. Çok daha iyi olmadıklarına eminim. İyi olsalar zaten şeffaflıkla paylaşırlardı. Helal olsun Ford'a bu paylaşımdan dolayı. Peki Tesla ile Ford'u kıyaslarsak durum nasıl? Tesla 2022 sonu itibariyle 15.5 milyar dolar EBIT kar yazdı. Biliyorsunuz Tesla sadece elektrik üretiyor. O yüzden Ford'un elektrikli araçlar bölümüyle onu birebir kıyaslamak makul. 1.3 milyon civarı araç sattı. Bu da ne anlama geliyor? Araç başına 12.000 dolar EBIT kârı vardı. Ford'da bu 22.000 Bin dolar EBIT zarar. Aradaki fark kabaca 34 bin dolar. Tesla karda, Ford zararda ve aradaki kar farklılığı araç başına 34 bin dolar EBIT. Evet, rakamlar böyle. Umarım geleneksel otomobil firmalarının başındaki derdi daha iyi anlamışsınızdır. Zaten bundan dolayı da kimi lobi yapıyor, kimi bir takım tuhaf çözümlerin peşinde koşuyor. Mesela Almanlar sentetik yakıt lobisi yapıyorlar. Özellikle BM bunun üzerine çok duruyor. Yani neyin peşindeler? Benzini fosilden elde etmek yerine sentetik kaynaklardan elde edebilir miyiz? Bu sayede motor yapılarına değişikliğe gitmeden karbon emisyonu düşürebilir miyiz? İlk başta kulağa mantıklı geliyor olabilir ama şunu asla unutmayın. İçten yanmalı motorların enerji kullanım verimlilikleri çok çok düşük. O yüzden kullandığınız enerji kaynağı değiştirseniz bile elektrikli araçlardan daha verimsiz olmaya devam edeceksiniz. Öte yandan geçenlerde Toyota'nın CEO'su değişti ve yeni gelen CEO'nu elektrikli araçlara çok odaklanacağını düşünmüştüm ben. Pek öyle değil. Diyor ki biz hidrojene hala çok önem veriyoruz. Bir yandan hidrojene bir yandan elektrikli yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kolay gelsin bu kadar bölünmüş bir konsantasyon gibi süper odaklı bir firmaya rekabet konusunda. Bir yandan da BYD var Çinli. O da süper odaklı ve bir takım başka elektrik araç startupları var. Polestar gibi, Rivian gibi. Kolay gelsin onlarla rekabet ederken. Bugün Ford'la Tesla arasında böyle basit bir kıyaslama yapmak istedim size. Oysa yüzden her hafta perşembe günü bir hisse senedini alıp onun hem teknolojisini hem rakiplerle kıyaslamasına hem hisse senedi performansına çok derinden bakıyoruz. Kimlerle beraber yapıyoruz bunu? Kanalımın üyeleriyle. Gelin siz de kanala bir önce üye olarak katılın. Siz de bu içerikleri izleyebilin. Böylece bir hisse seni nasıl incelenir, bir şirket nasıl incelenir, bir teknoloji nasıl incelenir bu konuda kendinize geliştirmiş olun. Tekrar bir daha hatırlatma, o videonun başında bahsettiğim bedava e-rehbete hemen indirmeyi unutmayın. Linki yukarıda veya aşağıda. Görüşmek üzere, sorular ve yorumlar varsa aşağıya mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.